Çekiyorum herhalde. Çekiyorum ben. Çekelim mi onu? He. Bunu ikona Tamam. Yeni biraz uzatır. Efterini evet, açtık. Çarçak, şimdi çiçeği bir Bu bir daha. Bir. şöyle. Oh, <laughs> oh, Kanı gel